Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoşgeldiniz. Bu sefer Stranger Things'in kritiğini tıpkı Netflix'in diziyi 2 bölümde sunması gibi ben de ikiye ayrılmış bir şekilde yapmaya çalışacağım. Çünkü part 1 ile part 2 arasında neredeyse gece ile gündüz kadar büyük bir fark gördüğümü söylemek zorundayım. İlk 7 bölümlük parça bittiği zaman yani keşke biraz daha olsa da seylesem demiştim. Son 2 bölümde ise e artık bitsin diye yalvarır hale gelmiştim. Ya bu kadar büyük bir fark neden oldu, dizinin iyi noktaları neydi, eksiklikleri neydi, kendimce anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şuradan başlayalım. Stranger Things'in ta birinci sezonundan itibaren orijinal olmak gibi bir derdi yoktu zaten. Biraz nostalji, biraz referans, yani bunların üstüne de bugüne kadar anlatılmış bütün mistik hikayelerin biraz da Goonies havasıyla harman yapılıp sunulmasından ibaret bir şeydi. Ama insanlar çok sevdi çünkü orijinal olmasa bile bir samimiyeti vardı ve hikayesini anlatmakta hem senaryo yazımında hem yönetmenlikte belli bir çıtanın üstünde bir yetkinliğe sahipti ve bunu uzun sürede korudu. Herkes üçüncü sezonun en zayıf sezon olduğunu söylüyor, katılıyorum ben de. Ama bu sefer hoş bir sürpriz yaptılar ve dördüncü seferde tekrar o eski çıtaya yaklaşabildiler. Yani ilk sezonun sihirine sahip olmadıkları söyleniyor kritiklerde ama yani bunu zaten diziyi seyretmeden de söyleyebilirsin. Dördüncü sefer çünkü. Hatta bence ikinci seferde bile, ikinci sezon bile birincisi kadar başarılı değildi. Yani şimdi eleştirenlere haksız olduklarını söylemiyorum, haklılar. Ama gereksiz bir haklılık bu. Yani çünkü zaten böyle olacağı baştan belliydi. Yani her sezon yeni sayılabilecek bir hikaye anlatan bir şey bu. Yani tek bir hikaye 4 sezon boyunca devam etmiyor. Tamam Upside Down var, yani Mind Flayer falan filan yani bunlar var ama her sene yeni bir hikaye kurgulamaları gerekti adamların. Yani aynı şeyi temel alarak. O yüzden bu sezonu bardağın yarısının boş olduğunu baştan bilerek seyretmeye başlamanız lazım. Ki bence artık bu sefer yani 4. seferde bardağın yarısı değil dörtte üçü bile boş. Ama o dolu taraf yeterince keyifli diyebilirim. Mel Gibson, Little Weapon'ın dördüncüsünü yaparken e, çok güzel bir cümle söylüyor. Bir şeyin ikincisini yapmak çok zordur. Üçüncü seferse imkansızdır. Biz dördüncüye kalkıştık. Aynısı bunun için de geçerli. Yani diyeceksiniz ki 10 sezon süren diziler var. Yani neden dördüncü seferde iyi bir şey yaptılar diye büyük bir başarı olsun ki? Şundan, bu dizi her bölüm bir macera olan dizilerden değil. O diziler o forma sayesinde... ...herhangi bir şey anlattıklarında bütün sezonu kitlemezler. Yani anlattıkları hikaye kötüyse bütün sezon kötü olmaz. Sadece o bölüm kötü olur. Yani sonraki bölümde telafi edebilirler. İkincisi, Stranger Things bir hikayenin bütün sezonlar boyunca devam eden hali de değil. Örnek şu, her sezon yeni bir film gibi yenimsi bir hikaye anlatan bir dizi. Ama temel olarak aldığı şey aynı. O yüzden sanki sürekli önceki hikayenin yeni bir türevini anlatıyor gibi... O yüzden dördüncü sefer bu seviyeyi yakalayabilmiş olmaları bence takdir edilebilir bir başarı. Ve o sayede de bu sezon bayağı bir izleyici çektiler. Ee, sanırım Squid Game'i bile geçmişler izleyici sayısında hatta. Ama her şey muhteşem değil tabii ki. Eksikliklerine de birazdan geleceğim. Ama öncesinde kanala abone olursanız çok mahbule geçeceğini söylememe lütfen izin verin. Kritiye kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada streaming kanalları arasındaki rekabetin arttığı günlerde hele bir de Disney Plus pazara kendince iddialı bir şekilde girince insan ister istemez dizileri yayınlandıkları platformlar arasında kıyaslıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Stranger Things'in iyi taraflarından biri de yönetmenlik konusunda misal Disney Plus dizilerinde fersah fersah fark etmiş olması. Disney Plus'ın yani neredeyse stajyer yönetmenleri çektirdiği dizilerden sonra ki en son felaketleri Moon Knight ve Obi-Wan'dı. Yani hadi Moon Knight'ta fena olmayan bazı bölümler de vardı kabul. Ama genel olarak değerlendirirsek yani paçalarından acemilik yakan bir şeydi. Obi-Wan'a hiç girmeyeceğim. Yani öğrenciye film çektirsen anca o çıkardı ortaya. Stranger Things ise yani mesela Sean Levy'ye bazı bölümleri çektirmiş. Yani burada Sean Levy'nin iyi bir yönetmen olup olmaması başka bir mevzu. Ama sonuçta adam profesyonel bir film yönetmeni ki Deadpool üçü de o çekecek. Yani bu yüzden dizilerdeki yetkinlik farkı o kadar gözümüze sokuluyor ki Disney Plus'ın beceriksiz yönetmenliklerinden sonra ya Stranger Things ilk birkaç bölümde bana çölde vaha bulmuşum gibi bir hissiyat vermişti. Gerçi yani şu sahneden sonra belki de neylesem güzel gelirdi ayrı mesele. O yüzden Stranger Things'in artılar hanesine yönetmenliği de koymayı hak ettiğini düşünüyorum. Gelelim biraz eksik ve geri düşmüş taraflarına. Birincisi ben hala bu dizinin hedef kitlesinin tam olarak kim olduğunu anlayabilmiş değilim. Yani, yani yıl olmuş 2022 hala kahramanlığımıza çelme takan şımarık liseli buliler. Yani bir de baya uzatmışlardı bu sahneleri. İşte o anlarda acaba çocuk dizisi mi bu dedirtiyor insana. Ama sonra işte gore, vahşet kan... ...alevler içinde bir beşik... ...bunlardan hiç geri durmayınca... ...çocuk dizisi olmadığını gösteriyor. Sanki büyümüş de... ...hala içinde eski liseli dizileri... ...seyretme isteği taşıyan... ...ama bunu çok da itiraf edemeyen... ...man babyler. Yani Yetişkinleşememiş yetişkinler için... ...çekilmiş desek belki biraz daha... ...uyacaktır. Hem korku ve vahşet ihtiyaçlarını giderip... ...yetişkin bir şey izledikleri hissiyatını veriyor... ...hem de işte liseli bullyler... Rus taklidi yapan Amerikalılar böyle sulu zırtlak komedi sahneleriyle ya belki de aslında Disney'e yakışacak olgunlukta bir şey sunuyor. Ama yani karışımı herhalde iyi yapmış olsalar ki 4. sefer bile hala en fazla izlenen dizilerden biri oldular. Dizideki nostalji faktörünü de es geçmemek lazım. Yani Stranger Things hep nostaljiye dayanan bir diziydi ama sanki bu sezon işi ifrada vardırdılar gibi. Ya Inception misali Referans içi referansa boğulduk. Robert England'ı oynatıp üstüne bir de Freddie'den bahsettiler. Silence of the Lambs'den koskoca bir saniye aynen aparttılar. Yüzüklerin Efendisi'ne repliklerle bile atıfta bulundular. Ama beni en çok şaşırtan şey Hopper'ın Conan'ın kılıcını alması oldu. Yani ne alaka? Bilmem yakalayan oldu mu? Emin de değilim. Bu arada bir parantez açalım. Aslında Conan'ın kılıcı yoktur. Yani John Milius ve Oliver Stone'un Belki de hiç Conan okumadan çektikleri o Conan'la alakasız filmde Arnold bir kılıca bağlanıyordu. Nedense. Çünkü Conan'ın herhangi bir materyale takıntısı yoktur. Yani bu konuda Hound gibidir aslında. Neyse bu başka bir konu. Parantezi kapatıyorum. Bir gün Conan'ın üstüne daha fazla konuşuruz. Ne diyorduk? Heh, referanslardan bahsediyorduk. Referansların normalde sihirciyi ne kadar tavladığını ilk 3 sezonda o kadar tecrübe etmemiştim. Belki 80'lere çok fazla bir gönül bağım olmadığı için. Ama sonunda bir tane de bende nostalji yaratacak bir referans görünce Eddie ki müthiş bir 80'ler metalhead kast başarısı tebrik ediyorum Master of Phobos'u çalınca Aha dedim demek buymuş milletin yaşadığı nostalji duygusu. Gerçi Eddie gitar çalarken bateri girince Sonra bir de headfield vokale girince biraz komik oldu sahne ama Olsun boş verelim. Hikaye gelecek olursak, geçen sezonun sonunda bütün karakterleri birbirlerinden uzaklara dağıttıkları için bu sezon hepsini aynı hikaye içine dahil etmek gibi bir challenge ile karşı karşıya kalmışlar. Ve ellerinden geleni yapmışlar tamam. Ama yine de hikayeler birbirleriyle o kadar alakalı değil. Yani birbirlerine pamuk ipliğiyle bağlılar desek yeridir. Bu şöyle bir sorun ortaya çıkarıyor. Eğer dizi içinde birbirinden ayrı hikayeler yan yana akıyorsa e o zaman illaki bazıları diğerlerinden daha ilginç olacaktır. Ve bu sayede gördük ki çocukların yaşadıkları işte upside down, canavar falan hikayesi Hopper ve Joyce'un yaşadığı ikinci hikayeden çok daha ilginçmiş. Eleven'ın, Dustin'in, Steve'in ve her sezonki yeni canavar hikayesinin bu dizinin lokomotifi olduklarını gördük. Bir de Hopper'ın hikayesini dizi boyunca devam ettirebilmek için çok sündürdüler, çekip bayağı bir uzattılar. Yani yoksa başlarda fena da gitmiyordu aslında. Yani kötü komünistler klişesini görürsek ki artık liseli solcu değilim, o yüzden Amerikan eserlerinde kötü komünist karakter gördüm diye yani eskisi kadar sinirlenmiyorum. Neyse siyasete girmeyelim. Bu Rusya bölümü, görüntü yönetmenliğinin de en başarılı olduğu bölümdü. Çünkü en azından biraz renk vardı ekranda. Hollywood'un ekranı karanlıklaştırma furyası ne zaman bitecek bilmiyorum. Yani ben ancak karartma perdesiyle seyredince bir şeyler görebiliyorum ekranda. Yani size de başka türlü bu dizileri, bu filmleri izlememenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bir şey görünmüyor yoksa. Hele Upside Down bölümlerinde ciddi ciddi bir şey görünmüyordu. Onun için Rusya bölümleri görüntü yönetmenliği olarak çok daha iyiydi. Ama tempo sorunu çok daha aşikardı bu Rusya bölümlerinde. Hadi onu da hoşgerelim diyelim. Çocuklardan devam edelim. İkinci çocuk grubu, yani Finn ve ekürlerinin yaşadıkları, belki Argyne sayesinde biraz keyif verdi ama Finn ve Mike dizi bu sezon çok haksızlık etti. Çünkü hikayeye dahillikleri o kadar üstün körüydü ki, yani hiç olmasalar bile olurdu. Mike'ın gay olduğunu bir türlü söyleyememesi, dizinin yan hikayelerinden biri olarak çözümlenmeden kaldı. Çocukçağız dizi boyunca ağlamak da ağlamamak arasında gitti geldi başka da bir şey yapamadı. Film dizide tamamen fazlalıktı. Yani yok öyle grubun kalbi sensin falan, e yok. Yani tamamen yedek lastikti. Bu ikinci gruba cidden yazık oldu. Bir de fark ettiğim başka bir şey. Dizi boyunca çocuklar tehlikeden tehlike atılıyorlar. Onlar için korkmamız isteniyor, bazen üzülmemiz isteniyor. Tamam, bunu başardıkları anlar var, kabul ediyorum. Ama ben çocuklar için dizi dışında daha fazla üzüldüğüm bir noktaya kaldım. Haksız olabilirim emin değilim ama söylemeden geçemeyeceğim. Bunlar geçen sezonun sonunda böyle artık kız arkadaşlar bulan, Dungeons and Dragons oynamayı aşmış, yarı yetişkin ve kulluk aşamasında ergenler olarak gösterilmişlerdi. Yeni sezon geldiğinde ya emin değilim ama prodüktörler ve Duffer Brothers yani bu çocuklara bakıp ''Yok, bunlardan cool olmaz. Biz bunları yine D&D manya nerd yapalım.'' demişler gibi geliyor. Ha belki hikayede daha rahat özdeşleşebilelim diye bu geri adım atmış da olabilirler. Ama bana ''Yok, bu tipsizlerden cool olmaz.'' demişler gibi geliyor. Yani bu beni dizi içindeki her şeyden çok daha fazla üzdü. Gelelim part 1 ve part 2 arasındaki neredeyse anlamsız kalite ve tempo farkına. Anlamsız çünkü tek seferde yazılıp çekilmiş bir şey bu. İlk 7 bölüm sonunda kritik okumaya başlamıştım. Herkes bölümlerin uzunluğundan şikayet ediyordu. Ben fark etmemiştim uzun olduklarını. Ve bu fark etmemişliğim yani dizinin akıcı olduğuna işaretti. Sıkıcı ve tempo sorunu olan bir şey değilmiş demek ki. Acı zaten bir bölüm bitince hemen diğerini açıyorsun. Yani nasıl fark edebilirsin ki bölümlerin uzun olduklarını. Burada bir soru uyanıyor bende. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Neden Netflix dizileri bölüm bölüm? Çünkü nasılsa hepsi bir seferde yayınlanıyor. O zaman 10 saatlik tek bir film gibi çeksinler. Ha, işte o olmaz. Ve neden olmadığı da yine bu sezonun part 2'siyle kanıtlanıyor. Çünkü dizilerin bölümleri de kendi içlerinde giriş, gelişme, sonuçlar barındırırlar. Ve hatta sözlükte yıllar önce Mortifera'nın dizi izlemeye alışmaktan film izleyememek diye bir başlık atmasının da sebebi 40 dakikalık sürede kendi içindeki hikayenin giriş gelişme sonuca hızlıca ilerlemesinden ve seyirciyi de hızlı ve kolay bir şey tüketmeye alıştırmasından. O yüzden 10 bölüm dizi izlemek 2 saatlik bir film izlemekten çok daha kolay. Bu sezonun part 2'sinde son 2 bölüm 4 saat ama sadece 2 bölüm. Ve o zaman anlıyoruz ki Stranger Things bir film olamazmış. Çünkü part 1'de hiç hissetmediğim o uzun süreyi son 2 bölümde hele son bölümde çok hissettim. Part 1 bittikten sonra keşke biraz daha olsaydı da seyletseydim derken Part 2'nin son yarım saatinde Artık bit, artık bit diye yalvarıyordum. Bu farkın bir sebebi de Bence dizi formatını bozmuş olmalarından Ve evet bütün o şikayetlerdeki gibi Hikayeyi fazla çekip uzatmalarından Tempodan epey bir feragat etmelerinden Ama Part 1 için bu şikayete o kadar katılmıyorum Part 2 için ise sonuna kadar aynı fikirdeyim Hikayedeki anlamsızlıklar üstüne çok da konuşma gereği hissetmiyorum, yani yoksa bir yarım saat daha sizi buraya kitlemek zorunda kalırım. Zaten Stranger Things nedir, ne değildir yani bugüne kadar biliyorsunuz. Kendi kulvarında bu sezon nasıl performans sergilemiş, ondan bahsederek getirmek istedim. Ee, yoksa mantıksızlıklar üstüne dizi seyrederken aldığım ses notlarında çok konuşmuşum. Ama zaten dediğim gibi orijinal ve mantıklı olma derdi taşıyan bir dizi değil bu. Yoksa Upside Down'da neden evler var ama insanlar yok. E o evleri kim yaptı? Asfalt yolları kim yaptı? O günlüğe notları kim yazdı? Yani bunları sormamamız gerekiyor. Bu dünyanın ters yüz edilmiş hali fikir olarak düşününce konsept olarak çok güzel bir şey. Ama canlandırınca mantıksızlık mantıksızlık üstüne biniyor. Stranger Things seyirciden mantık aramamalarını talep eden dizilerden. Çünkü öyle olursa her şey çöküyor. Ayrıca şu Demogorgon'un mızrakla yaralanması ama mızraktan bin kat daha şiddetli Kalaşnikov mermilerinden yaralanmaması Tamam, neyse susuyorum. Bardağın dolu olan dörtte birlik tarafına bakarak ve Part 2'nin sıkıcılığını da unutarak dizinin bu sezonuna geçer not verip bu kritiği bitirmek istiyorum. Son olarak, ''Kardeşim bana kritik yaparsam şunu da ekle'' diye bir çizim yolladı. Eksik kalmasın. Vekna Eleven ile konuşurken Eleven'ın gerçek halini değil de bugünkü halini görmemiz çok doğru bir karardı. Çünkü Vekna'nın Agent Smith monoloğundan sonra herhalde 5 yaşındaki kızın hali şu olurdu. Bu sayede bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve aboneliklerinizi lütfen ısırgemeyin. Bütün yorumlar okuyorum. Instagram, Twitter ve hatta diğer çizim kanallarıma da bakabilirsiniz. Cemal gününüzde iyisiniz Patreon hesabıma da beklerim. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.